Nedir bu dünya böyle? Hadi bana doğru olanı söyle. Herkesin yaptığı doğru muydu? Doğru, herkesin yaptığı mıydı? Aynı olayda kimisi ayrılığı seçiyor, kimisi birleşmeyi. Aynı kavgada kimisi vurmayı seçiyor, kimisi susmayı. Aynı çuvalda kimisi içeri tummayı seçiyor, kimi çıkmayı. Aynı ticarette kimisi iyi bitmeyi seçiyor, kimisi hileyi. Aynı gökyüzünden kimisi yağmur istiyor, kimisi kar. Aynı rüyada kimisi yol arıyor, kimisi kol. Aynı dünyada kimisi toprağa basıyor, kimisi ekmeye. Doğru nedir, hadi bana onu söyle? Doğru, bir başkası için iyilikte bulunmak mı? En iyi doğru, kendi çıkarını düşünüp kenara çekilmek mi? Kula kul olup eğilmek mi? Fırıldak gibi dönmek mi? Vak vak diyen ördek mi? Yararsız ötlek mi? İnsanlık ölecek mi? Sesten önceki sessizliği dinle. Sessizliğe eşlik eden doğanın durgunluğunu dinle. Aynı sesi çıkartmak isteyenler, dinleyenin gürültüsünden sonra oldu her şey. Düzen tutmadı dünya denen şey. Ne neşesi kaldı ne de eski sessizliği. Dokunduğu yeri bozan mahlukat. İster dünyadan at, ister yarat. Dünyayı kuran sessizlik içindeki dinleyici. Dünyayı lütfen düzelt.